Başka soru, bilişsel davranışçı terapinin amacı nedir? Bilişsel davranışçı terapi, esas olarak davranışlarımız ve bilişlerimiz, zihnimizdeki belli düşünce kalıpları arasında belirgin bir bağ olduğu teorisine dayanan, daha çok da öğrenme teorisinden istifade eden bir tedavi şeklidir. Bunun içerisinde bilişsel davranışçı terapinin özellikle bilişsel kısmının gelişimi 1960'larda Amerikalı nörolog, Aaron Beck'in çalışmalarıyla olmuştur. Beck, gittikçe bu çalışmalarını okullaştırmış ve dünya çapında önemli öğrenciler yetiştirmiştir. Bu bilissel davranışçı okul genel olarak psikiyatride en yaygın alanlara ulaşan tedavi şeklidir, psikoterapi şeklidir. Söylediğim gibi kişiler arası ilişkiler psikoterapisiyle birlikte mesela depresyonun tedavisinde en önemli iki yöntemden birisidir. Ama bilgisayar davranışçı psikoterapi, özellikle kaybı bozukluklarında, obsesif kompulsif bozuklukta, oturmuş yanlış düşünce ve davranışları değiştirme hususunda çok e, işe yarayan bir tedavidir. Yaptığı şey şudur, mesela diyelim ki asansörde bir panik atak geçiren bir hasta, her asansöre binişinde benzer panik ataklar geçireceği korkusu içerisine girebilir ve asansöre binmekten kaçınabilir bu kaçınma davranışını geliştirebilir hekimle bu konu yeterince çalışılırsa hekim oradaki kalıp düşünceyi yani tekrar asansöre binerse kalp krizi geçireceği vesaire gibi yanlış kalıp düşünceyi fark edip benzeri durumlarla karşılık olarak hastayla bunları tartıştıktan sonra yeterli üzerine gitmeleri yani davranışçı tedavileri yaparsa ve bu düşüncelerin üzerinde yeterince durursa yani bilissel yaklaşımları sergilerse bu bilissel yanlış düşünce kalıplarının ne olduğunu hastaya öğretirse ve hastayla bunları çalışırsa ve dönüp dönüp asansöre bindirip bu yeni zihinsel durumla atakların gerçekleşmediğini ona gösterdikçe kişinin asansörden olan korkusu gittikçe azalacaktır. Benzer şekilde uçağa binme, işte kapalı alanlara girme, otobüse vesaire binme korkularıyla da baş etmek mümkündür. Aşırı temizlik hassasiyeti olan obsesif kompulsif bozukluk hastalarının da bu davranışlarıyla ...baş etmeleri mümkündür. Dolayısıyla bilissel davranışçı terapinin... ...esas hedefi yanlış bilişleri... ...ve bu yanlış bilişlere bağlı... E, davranışlar, yanlış davranışları... ...yanlış da öğrenilmiş davranışları... ...değiştirerek hastanın... ...sıhhatine katkıda bulunmaktadır. E, ben de bilissel davranışçı psikoterapiler... ...konusunda... E, ...belli bazı eğitimler aldım... ...ve bunları hastalarıma e, uyguluyorum... E, ...ve ciddi sonuçlar doğurduğunu görüyorum... Yani hekimlerin, e, psikoterapistlerin, psikolog vesaire diğer terapistlerin en çok istifade ettikleri tekniklerden birisidir. E, kesinlikle işe yarar. E, bu nedenle tüm hastalara e, kaygı bozukluğu türünde olan, e, buna bağlı biliş ve davranış e, bozuklukları gösteren hastalara genel anlamda önerebilirim. Mutlak kullanılması gerekir demiyorum ama bunu hekimleriyle tartışmaları, tedavi yapan kişilerle tartışmaları ve önerilerini almalarını tavsiye ediyorum.